amacım dışarıda yapmakta ama dışarsa o kadar rüzgarlı ki bu yüzden şöyle normal ocağımın üzerine dışarıda uyguladım ocağa koydum ve suyun kaynamasını bekliyorum. Umarım kaynar. Dışarıda fırtınalar kopuyor. Hava sıcak olmasına rağmen tabii çok rüzgarlı olduğundan e, ateşimiz tam harlı yanmıyor. Bakın. Bugün yakında olur da makarnamızı yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Alo, hadi, iyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha biraz da ön gösterelim. Thank <laughs> you. Biraz sonra başka bir şey söylediklerinde diyeceğim bak burada. İspatı var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? İleride şey var, koy var. Ee, piknikçilerin yaptığı yer var. Oralar her zaman var. İleride dediğin e, adam. 80 kilometre Uzak değil esasında. 80 yani. kilometre. Uzak değil dediğin yine bir 30 kilometre vardır. Ya yani bir şuraya bakacağız, geçeceğiz. Yani bir 30 kilometre var. Abi şimdi biz neredeyiz? Biz Balıklova. Balıklova. Balıklova'dayız. Buradan İzmir'e gitmek için. Nasıl bir yön çizeceğiz? Gerçekten. Yine geri mi? Geri Şimdi bu kadar gidersek ileriyle yine, yine geri gideceğiz herhalde. Tabi, herhalde geri geçeceğiz. İzmir'e geri geçeceğiz. Herkes fikrini söylesin, bana göre. Evet. Yani seyahat etmek istemiyorum. Bir yerde kalmak evet. istiyorum, denize gitmek istiyorum. Doğru. İki gündür var ve git sen, gel, oradan oraya Doğru. oraya. Doğru Yani şey geliyor bana, sırf yollardayız. Valla pişti her yerim. Artık böyle oturuyorum, sünnetiz çocuklar gibi. Evet. Kahne oluyor. Ver mi? Allah kahne <gülüyor> Youtube'da ben bunları koyayım. Ay. <gülüyor>